Selamlar arkadaşlar Finroll'da Hoşgeldiniz Sonunda Finti Pantaya <gülüyor> yaptığımız çeviriyi Ulaştırabildik çok memnunuz o yüzden Ve bu anı kaydettik de Arkadaşlar çok keyifli çok güzel Bir an oldu bizim için Şimdi onları paylaşma zamanı geldi Arkadaşlar öyleyse hemen Geçelim Tam bir yıl bir ay Rıdvan Ekrem ay Aha, evet, Harbi mi nereye attın Rıdvan bakayım Furkan Koyuncu Furkan ben yeni oyun için Aga be YouTube'a yükledim dememişim ki. 2020'de gelin bilmiyorum ama orta çağ 3rd person hadi bakalım. Atamadım lan. Mafyacı Furkan Pop, tamamdır. Popo attım, shit. Muhammed attım kira. attım yeni attım. Attım Harikasın abi. Harikasın abi. Harikasın abi. Eyvallah Muhammed. Ahmet Akan. Rezvan arkadaşımız dedi alt yazılı popoşi dur. O linki şey yapayım. Ahmet Akan. <gülüyor> Buradan direkt. Aaa. <gülüyor> you and my pom pom. Popo shit. Arkadaşlar şey yaptı abi, e, Fanda böyle canlı yayında... işte <gülüyor> duyarım seni. Böyle dans falan yapmıştı falan dediler. Dedim, Pompon Shin'e kaldı. <gülüyor> Şarkının orijinalinin ismi Pompon Shin'e kaldı. Al bir <gülüyor> zaman, sana <gülüyor> al kabak olsun kardeşim. <gülüyor> <Çok>, Aaaa! <Daha, gülüyor> kaç yüz kişiyi diyor. Alka be! Alıyor, Neyse. Açtım, i̇şte baktım. Ben dedim ki, bu şarkıyı çevirmek lazım, tehlikeli bir hale gelebilir. O yüzden arkadaşlar, ben de o çevirdim. <gülüyor> de sakın yanlış anlaşılmasın. Kitipanda çok sevdiğim yayıncılardan bir tanesidir. Ee, severek takip ediyorum kendisini. Umarım <gülüyor> bu çeviriler bu videoda <gülüyor> ulaşır ve böyle keyifli bir içerik olmuş olur böylelikle. Acaba Öyleyse, ne var? Arkadaşlar, sizlere <gülüyor> şarkımızın <çevirisi. gülüyor> <Yalnız>. Süper. <gülüyor> Öğrenelim bakayım. Altyazı açık mı? Ha? Yes no my foot is no. Yes no my collar tamam. <gülüyor> İyi, yastık, yastık tamam. <gülüyor> Bir merak ettim şu anda bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi ya <gülüyor> abi çok iyi ya pam pam pam pam abi çok iyi ya <gülüyor> yani biz böyle bilmiyorduk ama abi <gülüyor> <gülüyor> Pompon Kizm Pompon Kizm Abi dur dur dansına gerçek mi acaba Nasıl ya anime kızları gerçek değil mi kardeşim gerçek onlar Gerçek <gülüyor> ve ben bir gün tanışacağım onlarla <gülüyor> Duvart <Nerede> ediyemem lan <gülüyor> Abi öyle ya Pompon Kizm Pompon Kizm Sabahlara kadar Pompon <gülüyor> Pompon <gülüyor> Pom pom, ne? Kandırıldık arkadaşlar. Kandırıldık. Pom pom bizim düşündüğümüz gibi değilmiş. <gülüyor> Sakın öğretmeninizle ponponla <gülüyor> Tamam? Sakın ha. Abi işte budur. Dur <gülüyor> yeter <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ana fikri ha? anladık. Abi öyle ya. Abi öyle ya. Ben İnanamıyorum. Fazla yemiş. Ağzını kardeşim çelik. Hadi bakayım. <gülüyor> Kandırılmışız chat. Bir dakika. Ama biz şu an yorum yazacağım oleyhi be. Hmm. <gülüyor> Tehlikeli <gülüyor> pomponu da. <gülüyor> Aslında chat demeyi çok seviyorum size chat diye hitap etmeyi de burada ge geyiko olduğu için. Çok iyi bu ellerine sağlık. Finrolled. Çok iyi, çok çok iyi. Anime kızları, gerçek. abi. Evet, Ayça e, anime kızları gerçek tamam mı? Şşş. anime kızları gerçek. Evet. Benim bir arkadaşımın anime kızı sevgisi varmış. Mümin Kurt iyi yayınlar iyi seneler herkes demiş. Mümin de sağolsun iki yıldızlarını göndermiş. Yunus Emre özdü yeni senin zeskisinden güzel olur inşallah diyor. Anda güzel. Hediye abonelik gönderiyor. Ece Aytekin Taptaze yavrum babasımız olarak aramıza katılıyor. Cihan Burak ikinci ayındaydı. Onur Ordançam uykan. 23 artı 13 toplamda 36 aylık abone hedefi. Hepimizin yeni yılı kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, Ayy. bol gülmeli yayınları Onur çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum hepinizi ağaca, ailecek. Egehan Beşiktepe'den Pandam yeni yılın yeni yılın mutlu geçmesi dileğiyle demiş. 500 yıldız göndermiş hepimize. Çoğunuz hepimize. Tabii, hepimiz tabii hepimiz olması zor ama çoğumuza diyelim. O da olur. <gülüyor> Doktor İzzet Çevket bir yıl ya. bir ay Kadir Şahin bana Hadi inşallah. Ekrem Yılmaz. Yeni yılda ailene ve sevdiklerine Allah sağlık mutluluk versin seviyorsun. Yeni yılda işte giriyorum. O e, onu da seni izleyerek. Aa Ekrem. Eyvallah. İyi bakalım. Biraz böyle. Evet. Böyle bir anı olmuş oldu. İşte başlangıçtı arkadaşlar. İşte ben yoruma attım. Zaten dinlediniz. Link atmayı unutmuşum falan sonra Ahmet abi sağ olsun Bala yardım ama o da linki kopyalayıp kendisi de yorum attı böyle oradan e, link'e tıklanıp izlenmiş oldu böyle keyifli çok güzel anda ya gerçekten güzeldi yani. Ahmet abiyle arkada bayağı eğlendik keyif aldık. umarım sizler de eğlenip keyif almışsınızdır arkadaşlar. Çok değerli çok güzel bir an oldu bizler için ve bu güzel anıyı her zaman saklayacağız arkadaşlar. Her zaman bizim için çok değerli olmuş olacak. Öyleyse bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.